otomculuğu doğrudan Antik Yunan'dan mı aldı? Doğrudan e, e, Yoksa Hint'ten mi aldı? E, ne türden benzerlikleri var? Ne türden farklılaşmaları var? Bunları da görmemizi e, Sağladı Tabi arkadaşlar Ben biraz hızlı geçmek istiyorum Aslında böyle gidersek bu test sabaha kadar Anlatılır Ben anlatırım da siz durur musunuz bilmiyorum yani. Biz buradayız ee, hocam biz e, tabi doktora tezimiz olduğu için e, yani her başlığın bizde bir hatırası mevcuttur bu bağlamda. Şimdi e, böylece ne yaptık? Sayfa 115 civarında kelam atomculuğu konusuna arkadaşlar geçtik. Şimdi dikkat ederseniz kelam atomculuğu konusu 3 e, başlıkta inceleniyor. E, erken dönem klasik dönem ve müteahirin dönemi. Bunun sebebi arkadaşlar e, kelamda atomculuğun tek tip olmaması. Tarihsel süreçte e, belli dönüşümler e, geçirmesi. Tabii bunu yaparken e, çalışmamızın bir ilk olması da hasebiyle ve e, kozmolojik bir perspektifle yazıldığı için birazdan bunu da konuşacağız. Yani e, tek bir madde atomlardan mı oluşuyor oluşmuyor bizim meselemiz bu değil çünkü kelamda da birazdan ortaya koyacağız atomculuk bir evren modeli arkadaşlar yani sadece maddeye değil arazları da kapsayan hatta uzay zamanı da içerisine alan adeta bir günümüzde theory of everything derler her şeyin teorisi yani evren söz konusu olduğunda her şeyin ee, teorisi yani e, bu e, cep telefonunu nasıl kaldırdığımdan tutun ondan sonra bizim e, kelamda çok meşhurdur. Zeyd'i dövdüğünüzde Zeyd'in nasıl acı çektiğine tutun veya işte e, bir e, talebenin bir e, işte e, hocanın talebesine bilgiyi öğretmesinden tutun arkadaşlar. Bir taşı fırlatıp o taş belirli bir mesafe gidip ondan sonra yere çakılmasına varıncaya kadar evrendeki her şeyi açıklayabilme e, adına bir teori. Tabii e, burada e, Ömer Türker hocamızın da kulakları çınlasın. Yani teorinin biz bugün daha çok böyle e, kozmolojik yönünü alacağız, daha böyle atomculuk yönünü alacağız ama Teorinin bir de arkadaşlar ontolojik bağlamı vardır ki aman Allah'ım yani içerisinde müthiş şeyler vardır. Mesela biz diyoruz ya işte mevcut kadimden ve hadisten oluşur. Hadis, cevher ve arazdan oluşur. Böyle gidiyoruz ama kelam kitaplarına bir bakıyoruz ki mevcudu da neyin neyin e, üzerine koymuşlar yani daha genelde hangi kümenin elemanları mağdum şey malumun elemanları malumat denen bir daha böyle genel bir kümenin elemanları malumat ikiye ayrılıyor mevcut ve mağdum diye yani var olan ve yok olan diye e, daha sonra tabi e, sabit kavramı ortaya çıkıyor. Bunların en temelde yani e, daha üst düzeydeki malumat konusuna, epistemolojik konuya bağlı olması hasebiyle yani biz şu an ontolojik, fiziksel ontolojinin kısımlarını paylaşacağız atomculukla. Bunu tartışacağız ama atomculuğun aslında ait olduğu küme arkadaşlar malumat dediğimiz bir küme. Yani bilgi teorisine ait bir küme ve e, böylelikle mesela belki duymuşsunuzdur Basra Muhtezile ki Basra mutezilesi atomculuğun gelişimine çok önemli katkılarda bulunmuştur. E, mesela onlar ne yapıyorlar arkadaşlar? E, Madum'un da bilgiye konu olması hasebiyle Maduma şey diyorlar ve bu alanda cevher ve araza ee, mağdumken de cevher ve arazdır diyorlar cevher ve araz ve mağdumken de ona bir zatî sıfat nispet ediyorlar çünkü bilgiye konu biz onlar yokken de ne yapabiliyoruz ee, onları birbirinden ayrıştırabiliyoruz yani zihinde hele hele Tanrı ezelde onları birbirine ayrıştırıyorsa demek ki onların neleri var zatî sıfatları var ee, sonrasında var olduğunda Yer kaplama sıfatı ortaya çıkıyor ve yer kaplamanın ancak e, belli bir mekansal oluşla ekran dediğimiz hareket, sükün birleşme, ayrışma. Bakın size dört tane sıfatı bunlar apayrı konular arkadaşlar ondan e, Ömer e, Türker hocamız bunları çok güzel bir şekilde anlatır. Youtube'da da e, e, vardır yani onların videoları varsa e, mutlaka izleyin. Ama biz şu an o konuyu tartışmıyoruz. Biz şu an tamamen meselenin fiziksel e, kozmolojinin bir parçası olmasıyla tartışıyoruz. Ama e, bunu söylemezsen ben biraz e, hata olur. Çünkü e, bizim zeminin dayandığı da bir zemin var arkadaşlar. Her ne kadar bu biraz atomculuğa aykırıdır. Yani atomculuk... E, Atomların artık daha ötesinde bir açıklamaya ihtiyaç duymadığını varsayar. Yani böl böl böl en sonunda o nihai cevherdir. Yani o nihai cevher daha farklı bir başka bir kavrama veya hatta boşluğa bile dayanmaz yani. Dayanmak zorunda değildir. Yoksa o boşluk cevher olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi... Ee, tabii burada e, kelam atomculuğunu ortaya koyarken e, atomculuk görüşü ilk defa kelamda nasıl ortaya çıktı ondan sonra kelam atomculuğunun ne gibi kaynakları var e, veya a, antik Yunan mı Hint mi buna dair çalışmalar yapılmış e, mesela e, bazı araştırmacılar Wolfson mesela Kelamcıların bu teoriyi Antik Yunan'dan aldığını söylüyor. Bazı araştırmalar e, Pines e, ne yapmış? Acaba Hintlilerden mi almış demiş. E, ama bunda da bir sonuca ulaşamamış. E, en sonuçta Joseph Fenas İran e, kaynağını tartıştı ama onun da bir sonucu ulaşılmadı. O da bir sonuca ulaşamadı. Bunun temel sebebi arkadaşlar bizim 9. yüzyıl ya da Hicri 3. yüzyıl bu yüzyıl gerçekten mucize bir asır bu asıra baktığımız zaman Dırar bin Amr Hafız, e, Şam bin Hafe Hakem, Hüseyin bin Neccar Muammer e, Cafer bin Har, Ebru Hüzeyle'li Allah e, Nazlam ve daha birçok kelamcı arkadaşlar eee ne yapmışlar, e, cisimlerin yapısı nedir, nitelikleri e, nasıldır, hareket nasıl gerçekleşir, ondan sonra e, daha böyle e, fiziği ilgilendiren, e, kozmolojiyi ilgilendiren konuları çok böyle özgün bir şekilde tartıştıklarını görüyoruz bunların. Ve bu tartışmaların e, bazen çok iktidai bir şekilde... E, seyrettiğini görüyoruz tabi e, bu e, tartışmaların e, güzel tarafı arkadaşlar İslam düşüncesinin aleme yönelik var olanların tamamına yönelik o merak duygusunu o araştırma ruhunu e, özgün e, teorileri e, bu yapılırken birbirlerinden farklı e, görüşleri e, böyle nasıl geliştirdiklerini görüyoruz. Tabii böyle bir ortam nasıl bir ortamdır arkadaşlar? Öyle yabancı düşünceleri hemen böyle paket programlarla alıp kendine mal etme değil de kendi gündeminde kendi tartışma e, meselelerinde, bağlamlarında onları alsam bile onları er etme. ama en nihayetinde Teoriye kendi ihtiyaçlarına göre kendi tartışma bağlamına göre bir şekil verme ihtiyacı doğduğunu görüyoruz ve işte böyle bir ortamda kelamcılar başka hiçbir düşünce sisteminde veya ...başka hiçbir düşünce kültürde, düşünce tarihinde olmayan bir atomculuk modeli geliştirmişler. Yani o nedenle ne Antik Yunan'da var karşılığı, ne Hint'te var karşılığı. Tabii şöyle bir soru da ortaya çıkıyor bu noktada ki bu bizim modern bilimle yapacağımız tartışmayı da etkileyecek, birazdan yapacağımız tartışmayı... Kelamda atomculuğu farklı kılan nedir? Yani kelam atomculuğu e, ne türden bir özelliğe sahip ki e, diğer atomculuk türlerinde eşi benzeri yok. Tabii e, bunu da gördüğünüz zaman arkadaşlar e, kelamda atomculuğun geliştirilmesine çok farklı e, mesela o lokal yerel faktörlerin etki ettiğini görüyoruz biz. İşte bir taraftan kelamcıların e, teolog da olmaları, yani teologtan kastım vahye dayalı e, belli prensipleri var. E, tevhid gibi, mesela mutezileye baktığımızda yine e, nübüvvet, yine e, ahiret konuları e, ve kelamcılar e, ne yapıyorlar? E, fiziğe dair, kozmolojiye dair meseleleri tartışırken mutlaka, bu türden teolojik e, meseleleri de e, dikkate alıyorlar. Ama şunu demek istemiyorum. Yani e, diyelim ki tevhid ilkesi tamamen atomculuğu kendi eksenine çekti. Dolayısıyla o nedenle kelamcılar e, yaratılış e, İslam dininin yaratılış inancıyla uyumlu hale getirdiler atomculuğu. Böyle tek taraflı bir etkileşim yok arkadaşlar. Çift taraflı bir etkileşim var. Bir taraftan e, tevhid ilkesi atomculuğu etkiliyor veya işte kelamcıların teolojik prensipleri, vahye dayalı prensipler. E, diğer taraftan da atomculuk da kelamcıları bir yöne doğru yönlendiriyor yani. Çünkü e, kelamcılar e, Allah-u Teala'nın varlığını en nihayetinde görüyorlar. E, bu teoriyle ortaya koyuyorlar. Yani e, bizim bunu dikkate almamız gerekiyor. Yine mucizeleri olsun, e, diğer e, dinle de ilişkili. E, mesela biz son zamanlar e, belki bu gruptaki arkadaşlar e, vardır. E, Tapsıra Tül Edile'nin Rüyetullah Bahsini okuyoruz. E, tamamen yine orada da tartışmalar dönüyor, geliyor arkadaşlar. Görünmenin şartı kendi zatıyla kaim olmak mıdır? Görünmenin şartı müteahiz olmak mıdır? Yani cevher aras teorileri mesela Nazlam neyi iddia ediyor arkadaşlar? Tafrat teorisini geliştiriyor. Niçin geliştiriyor? Nasıl oluyor da biz diyelim ki karşıdaki bir dağla bir güneşi aynı anda görüyoruz. Demek ki aradaki mesafeyi bunlar bu ışınlar kat etmiyor. Doğrudan sıçramayla e, gerçekleşiyor. Bize Buna karşılık bizim ehli sünnet kelamcıları da Nazlam'ın sesin e, cisim olduğu görüşünü e, reddediyorlar. Çünkü diyorlar e, ses diyorlar arazdir diyorlar. Nazlam da buna karşı nasıl oluyor da bir yerden bir yere kat ediyor diyelim ki o mesafeyi. Çünkü araz e, ne yapmaz bu e, kat etmez. Bir şeyden bir yere intikal etmez. Bu cisimlerin özelliğidir. Arazların değil. Yani e, bakın arkadaşlar burada bile Rüyetullah konusunda bile kelamcılar e, görme e, hadisesinin doğasını tamamen yine Cevher araz teorisini ekseni alarak tartışıyorlar. En azından e, karşı görüşler bu dille izah edildiğini biz ne yapıyoruz? Görüyoruz burada. Şimdi burada klasik dönem kelam atomculuğunu ele alırken arkadaşlar biz bu faktörleri belirtmeye çalıştık. Mesela ontolojik temelleri tevhid ilkesinin Allah'la alemi birbirinden ayırması buna değindik mesela. Çünkü bu topyekün alemi değişimi açan bir şey aslında. Yani Alemde ne yok bir kutsal yani tanrısal bir özel sahip bir şey yok en azından ki. Kelamcıları bu durum konuşurken, alem hakkında konuşurken çok büyük kolaylık sağlıyor. Ki hatta bana göre atomculuğu tercih, benimsemelerinin sebeplerinden birisi de budur. Kelamcıların yani ne yaptılar antik atomcular tamam belki Tanrı'yı reddettiler ama allah Tanrının varlığını reddettiler ama topyekün alemde Tanrı diye bir şey bırakmadılar yani. Her şey, alemdeki her şey maddi atomlardan oluşuyor yani. Ee, tamamen ne yapmış bir alem veriyor kelamcılara? Ee, öyle e, doğaüstü, tanrısal e, öze sahip varlıklardan temizlenmesini sağlıyor. Elbette kelamcılar aynısını söylemediler ama ama şu arkadaşlar kolay bir iş midir mesela? Alemdeki tüm varlıklar ki bunların içerisinde gaybi varlıklar da var, melekler de var, ruh da var, ondan sonra cinler de var, yani görünmeyen varlıklar da var. Ama kelamcılar ne yapmıyorlar? Hiçbir şeye acımıyorlar tabiri caizse. Her şey diyorlar daha küçüğe bölünemeyen atomlardan oluşuyor. Hatta birazdan göreceğiz üstüne üstlük o atomları da matematiksel nokta olduğunu iddia ediyorlar yani. Bu atomların birisi çıkıp diyebilir bakın bu Dante'nin ilahi komedya kitabı vardır arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ee, orada cehennemi yolculuğu yaptığı yolculuğu anlatır Dante. Ee, maalesef tabii onun kendi inancına göre bizim Peygamber efendimizle de, de sallallahu aleyhi ve sellem, onunla da karşılaşmıştır. Ama çok daha alt katmana hatta cehennemin en dip tarafını arkadaşlar atomcu filozofları koyar. Yani niye? Bunlar der, ruhun maddi atomlardan oluştuğunu iddia ettiler der, bu Demokrit ve epikür. Yani bu derece e, din karşıtı bir teori olarak bilinmiş atomculuk, kelamcılar e, bunu dönüştürmeden önce. Aslında enteresan bir şey, yani niçin atomculuğu kabul ediyorlar? Bununla ilgili bir başlık da var, e, görmüşsünüzdür e, kitabımızda, sayfa 124'te yok pardon, 142'di arkadaşlar. Yani e, aslında büyük bir cesaret. Çünkü atomculuk kelamcılarca dönüştürülmeden önce hemen hemen e, e, mesela e, sen e, Agustin ne yaptı? E, atomcu filozofları e, sapkın ilan etti. Yine Yahudi filozofilon sapkın ilan etti. Ondan sonra hatta e, Aristo, e, yine e, Platon, mesela Platon atomcuların adını hiçbir şekilde ağzına almadığı belirtilir. Bunda temel sebebi arkadaşlar atomcuların Tanrı'yı reddetmeleri. Yani e, halbuki kelamcılar daha kolayını yapabilirlerdi. Mesela Aristo'nun kozmolojisinde Tanrı'ya yer vardı. El marikül Evvel yine Platon Tanrı'yı... E, kaostan, kozmoca geçiren varlık olarak bir yaratılış, demir bu, bir yaratıcı olarak gördü. Bu tıpkı bizim günümüzde arkadaşlar hani evrim teorisi vardır. Çok böyle e, teistler ne yapmazlar? Evrim teorisini biraz e, mesafeli yaklaşırlar ve genelde daha teistler evrim teorisini mesela istismar ettiklerini biz ne yapıyoruz? Görüyoruz yani. Eee ne yapıyorsunuz yani bugün günümüz için söz konusu olduğunda alıyorsunuz eğrim teorisini öyle bir dönüştürüyorsunuz ki onu yaratılışa uygun hale getiriyorsunuz yani kelamcıların da yaptığı öyle bir şey aslında klasik dönemde o atomculu e, adopte e, uyarlarken buna e, İhsan Hocam temellik der yani e, İngilizce'deki appropriation'ın karşılığı da diyebiliriz biz ona ne yapıyor? Uyarlıyor onu. Kendisini alıyor. Artık kendisinden mal ediyor. Yani artık onun kendi bir parçası olmuş oluyor. Bu şeyde arkadaşlar kelam kozmolojisinin lingüistik temellerini tavsiye edebilirim. Çok benim o dönemde etkilendiğim bir başlıktı. Çünkü yeni bir şeydi en azından o dönemde. Yani e, onu nazariyatta da ne yaptık daha sonra geliştirdik. E, klasik dönem kelamında dilin gücü diye bir makaleye dönüştürdük. Oradan da inşallah okuyabilirsiniz. Şunu arkadaşlar e, keşfettik. Bu kelamcılar cevher, araz, cisim hatta hareket bunları bunların ıslahî tanımlarını yaparken mutlaka günlük dildeki kullanımlarını esas alıyorlar. Mesela e, İbni Mettevey e, ondan sonra bizim Ebul e, Münen Nesefi ondan sonra yine İmam-ı Eşari e, yani e, bunlar Arapçayı adeta bir e, evren tasavvurunun e, bir algısı olarak e, bir taşıyıcısı olarak görüyorlar. Bizim bu klasik dönem kelamızları. Yani tabi e, bir cevher kavramı nasıl oluştu? Bir araz kavramı nasıl oluştu kelamda? E, bunların oluşması arkadaşlar belki o Arap kültürü açısından, medeniyeti açısından bin yıllar sürüyor yani. İnsanların ortak e, uzlaşmasıyla artık o kelimeye anlam yükleniyor. E, ve tabi o kelimeye o anlam yüklenirken Tesadüfi olmuyor. İnsanların bir tecrübesine göre, bir e, belli bir uygulamaya göre bu kelimeler, bu anlamlarını kazanıyor. O nedenle kelamcılar bu dillik gündeki o anlamlara çok özen gösteriyorlar ve ıslahi anlamları ona göre yapmaya çalışıyorlar. Mesela araz ne demek? E, ne yapıyor? işte dilciler dedi ki, varlığı sürekli olmayana araz derler. Veya cevher ne demek? Ee, i̇şte e, dilde ne yapılır? İşte bu kumaşın cevheri iyi. Buradaki cevherden kasıt asıldır. O halde cevher de cisimlerin asıdır. E, mesela hareket ne demek? E, hatta bununla ilgili tartışma vardır. E, İmam Eşari'nin yapmış olduğu. İmam Eşari der ki hareket bir yerde bir defada durmak Hareket için yeterli. Diğer taraf der ki hayır iki defa durmak gerekiyor. İmam Eşari der ki bunu nereden biliyorsun yani? Diğer taraf der ki işte nazar ve istidhal yaptım. İmam Eşari o diğer tarafın hiç duymadığı bir kelimeyi söyler. Söyle bakalım der şu kelime ne der? Ne demek? Tabii diğer taraf bilemez yani ne anlama geldiğini. E, benden ne bileyim ben bunu daha önce hiç duymadım yani bu kelimenin ne anlama geldiğini. Tabii İmam-i Esâ'da der ki, o zaman Nazaristler yap, Nazaristler yaparak bana bu kelimenin anlamını söyle bakalım yani. Söyleyebilir misin? Söyleyemezsin yani. O kelimenin bir milyon tane farklı anlama gelme ihtimali vardır kim bilir nerede. Bu nereden bileceksin anlamını? O halde ne yapman gerekiyor? Mutlaka işitmen gerekiyor. Native speaker'a veya işte o dilin kendi kullanıcısına o kelimenin anlamını sorman gerekiyor. Ve o dili kullanan insan nasıl bir anlam verdiyse ona göre bir anlamda bulunman gerekiyor. E, o dili kullanan insana da bakıyorsunuz diyor ki işte hareket bir defa durmak yeterlidir bir yerde. E, sen gelip antik Yunan'dan aldığın o fikirlerle niye değiştiriyorsun kelimenin anlamını? Veya C kelimenin anlamını o antik Yunan'daki fikirlerle niye değiştiriyorsun yani? Tabii bunu uygulamak çok zordur arkadaşlar. Yani e, yani e, işin içine girdiğiniz zaman mesela ruh ne demek? Ruh ne demek yani? Hep biz şu an ne ne ne olarak biliyoruz insanın. Ee, mücerret öyle bilinç gibi e, kimliğini, aslını taşıyan e, madde ötesi mücerret bir cevher ama İmam-ı ruh ne demek sorusunu için neye gider, kime gider? Dici'ye gider. Dici der ki işte hava sert bir de, şekilde eserse buna riyah deriz, rüzgar deriz. Hava hareket ederse hızlı bir şekilde, e burnundan giren nefes olur çıkarsa ruh deriz. Bitti. <gülüyor> ruh demek nefes demek. İmam Eşarcı yani dil eksenini yapıyor yani o e, faaliyeti. O nedenle kelam e, atomculuğunun oluşmasında arkadaşlar çok böyle e, daire faktörler var. E, ama e, kelamcılar bunu ne yapmışlar? Bir şekilde... Ee, böyle evrensel bir dille de açıklamanın izahını bulmuşlar. Şimdi kelamcılara göre evren konusu o konunun başlığına e, girerseniz arkadaşlar o başlıkta biz diyoruz ki niye biz doğrudan diyelim ki cisim, cevher, aras o kavramları ele almaya başlamadık. Çünkü e, kelamcılar atom, cevher, aras konusunda konuşurken bunları bu daha genel bir bütünün bir parçası olarak kabul ediyorlar arkadaşlar. Yani onlara göre bunlar evrenin unsurları ve bu bağlamda da atomculuk aslında evrensel bir prensip. Evrendeki var olan bütün her şeye uygulanan bir prensip olduğunu biz bunu görüyoruz. Tabii bunu yakalamamız da arkadaşlar bu hem Aristo'yu hem atomculuk eleştirmenlerini mesela e, Meymundes ya da İbni Meymun Musa bin Meymunlardan birisidir. <gülüyor> 12 prensip altında anlatan e, böyle e, çok önemli bir metni vardır arkadaşlar. Delaletül Hayrin isimli e, kitabında. O e, diyor ki ee, kelamcılara göre işte cevheri fert vardır bunlar asla bölünemezler ne zihnen ne vehmen ee, ondan sonra yine kelamcılara göre boşluk vardır sonra da diyor ki arkadaşlar kelamcılara göre tamam ve uzay atomik yapıdadır atomik yapıdadır Tabii e, bunu da diyor kelamcılar aristo'dan aldılar diyor çünkü diyor onlar diyor Aristo'yu okudular ee, ve Aristo'nun e, işte cisimler, madde, mesafe, hareket, zaman bunların aslında varlık bakımından aynı karaktere, aynı doğaya sahip olduklarını, aynı evrenin parçası olduklarını bunlardan birisi sonsuza kadar bölünebilirse diğerleri de sonsuza kadar bölünebileceği birisi e, artık parçalamayan noktaya ulaşırsa süreksiz bir yapıya kavuşursa ayrık bir yapıya daha doğrusu diğerlerinin de süreksiz yapıya e, sahip olacağını e, iddia e, etti diyor ama tabi burada şu önemli arkadaşlar Aristo bu görüşü reddediyor Hatta atomculuğu reddetmesinin sebebi uzay ve zaman ne yapamaz? Daha küçüğe bölünemeyen parçalardan oluşamaz. Yani zaman var zaman yok, zaman var zaman yok. Bu neyi gerektirir yine? Hareket esnasında eğer hareket süreksizse yine mesafe, kat edilen mesafe ya da uzay ya da zaman bunlar süreksizse Harekete ise, e, cisimlerin var olup yok olmalarına yol açar. Nesnelerin atomik düzeyde vağ olup yok olmalarına yol açar. E, o nedenle bunun imkansız olduğunu söylüyor arkadaşlar Aristo. Ama burada kelamcıların yaptığı ise arkadaşlar tam tersi. Yani Aristo bunu kabul etmiyor kelamcılarsa. E, bunda yaratılış çok önemli, çok güzel bir şey aslında keşfediyorlar. Çünkü e, böyle bir yaklaşım kelam sadece evrenin bir ilk yaratılışa sahip olduğunu değil, şu anda da e, atomik düzeyde varuş ve yok oluşlara konu olduğunu gösteriyor yani. E, işte bizim vesilecilik dediğimiz e, birazdan e, belki e, göreceğiz. E, Oralara dayanıyor aslında uzay ve zaman süreksiz olduğu tezine dayanıyor ki bizim tezimizin bu kitabımızın sonuç bölümü de arkadaşlar böyle biter. dikkat edin. Bu cümlelerle biter yani çünkü aslında kitabın orijinal orjinal tarafı e, günümüz kozmolojisinin e, artık geldiği yön itibariyle alemin bir e, yeniden yaratılmaya dayalı bir altyapısının olduğunu ortaya koyulması ki geçmişte bunu kelamcılar böyle savundular günümüzde de biz kozmolojik bir modelle ne yapabiliriz ee, kelamcıların sürekli yeniden yaratma e, teorisine biz e, böyle bir bakış açısıyla günümüzde bir anlam kazandırabiliriz şimdi e, evrenin unsurları konusunu ele alırken arkadaşlar Cisimler konusunu ele aldık burada. Cismin tanımı özellikle erken dönem kelamcıların arkadaşlar geometri üzerinden yaptıkları bir cisim tanımı var ki bu aslında bizim matematiksel bir modellemeye dayanan kuantum fiziğiyle kelam atomculuğunu karşılaştırmamızı kolaylaştırdı. Çünkü ikisi de matematiksel bir modele dayanıyor yani. E, ya bu noktada kelamcılar e, matematikteki nokta kavramından istifade etmişler. Atomları izah edebilecek, etmeye çalışırken. Çünkü bunun sebebi nedir? Kelamda atomların hem vehmen, hem zihinde yani, hem de e, gerçekte bir fiil bir şekilde bölülemeyeceğini solmuş olmaları. Şimdi sadece bir fiil deselerdi de bu kolay yani. Antik atomcular da bunu iddia ettiler. Çünkü onların atomlarının farklı şekilleri vardı. Demokritos'un atomlarının. Kimisi üçgen şeklindeydi. Kimisi işte kancalıydı. Kimisi zikzaklıydı vesaire. Ama kelamda atomcuların atomların boyutu yok bir boyuta sahip değiller yani atomlar boyut ancak bir atom diğer atomla bir araya gelirse uzunluk ortaya çıkıyor işte uzunluk yan yana gelirse ne oluşuyor e, genişlik oluşuyor iki tane genişlik üst üste gelirse o zaman üç boyutlu bir cisim ortaya çıkıyor ki hatta kelamcılar tartışmışlar. Ebu Aşim ve Cübbahit dört atom gerekir demiş. Üç boyutlu bir cisim için. Ebu Hüzey, hata atom gerekir demiş. Ondan sonra muammer, sekiz atom gerekir demiş. Mesela kim? Şu, hali taraftar bulmuş. Sonraki kelamcılar tarafından arkadaşlar. E, tabii niye kelamcılar atomları boyusuz ilan ettiler? Bu önemli bir soru. E, tabii burada Nazlam'a bizim dikkate almamız gerekiyor. Yine kimliği de dikkate almamız gerekiyor. Bizim klasik e, dönem e, kelamında, şey klasik İslam düşüncesinde atomculuk eleştirileri kitabımız var arkadaşlar. E, i̇nşallah bu kitabı da biz e, tartışacağız e, önümüzdeki e, aylarda. Şimdi orada biz hem Nazlam'ın atomculuk eleştirilerini hem Kindi'nin atomculuk eleştirilerini ele aldık. Şöyle bir eleştiri getirilmiş arkadaşlar e, atomların bölünmezliğine yönelik. E, nasıl ki allah Teala bir cismi daha büyük hale getirebilir ve buna kudret yeterse, e, mesela evreni düşünün, evren çok büyük. Peki allah Teala bu evreni iki kat daha büyük hale getirebilir mi? Evet getirebilir. Evren iki kat daha büyük olabilir. Beş kat daha, yüz bin kat daha, bir trilyon bin kat daha, ne kadar daha kat daha? allah Teala'nın buna gücü yeter ama hep bir fi sonlu olacaktır ki ve daha büyük olma potansiyeline sahip olacaktır. Evren. Dolayısıyla bir imkan, bir imkanı temsil eder evren bu noktada. Şimdi bunu arkadaşlar en küçüğe vurun. En küçük söz konusu olduğunda. E, ve düşünün ki atomun belli bir küçüklüğü var. Peki allah Teala ondan daha küçük yapabilir miydi? Niye o küçüklükte de değil de diyelim ki günümüz e, modern fizyası düşünsek 10 üzeri eksi 35 metre Planck e, Scale deniliyor buna. Birçok sabitte ondan daha küçük bir mesafenin mümkün olmadığını ortaya koyuyor günümüz söz konusu olduğunda. Mesela niye 10 üzeri eksi 36 değil? O eksi 37 değil diyelim ki. Şimdi Nazan ve Kinli açıkça bunu ne yapmışlar? Kelamcılara karşı getirmişler. Yani allah Teala ne yapabilirdi? Atomu mevcut olduğundan daha küçük hale getirebilirdi. Eğer ki siz derseniz ki daha küçükte daha küçük bir varlık yaratamaz, e, ne yaparsınız daha küçüğe dönüştüremez, ne yaparsınız Allah Teala'nın kudretini e, şey yaparsınız, sınırlandırırsınız. Şimdi peki kelamcılar e, öyle bir formül bulmaları lazım ki arkadaşlar ne yapsın? atomu bölme işlemini imkansız hale getirsinler, muhal hale getirsinler ki allah Teala'nın kudreti de ne yapmasın buna tahallik etmesin yani. Dolayısıyla saçma bir şey olsun atomu bölmek ya da imkansız muhal bir şey olsun yani. İşte bu noktada matematikteki nokta kavramı arkadaşlar ki bunu kelamızdan açık açık ifade ederler. Hatta Ebu Mune'nin Nesefi Tapsira'da kendi erken dönem asabının matematikteki nokta kavramını açıkladıkları gibi atomların daha küçüğe bölünemeyeceğini açıkladıklarını söyler. far Razı bunu söyler yine. Ondan sonra Cüvenli yine bunu söyler. Zaten makalat kitaplarına baktığınızda da o kelam atomlarının o matematiksel modelini ne yaparsınız? Hemen görürsünüz yani. E, tabii burada e, nokta yani boyutsuzluk neyi sağlamış oldu atomlara? Daha küçüğe bölünememeye, bölünememeye imkan sağlamış oldu. Yani çünkü atomun boyutu yok onu nasıl böleceksin yani sağı yok, solu yok, kenarı yok, ortası yok ki onu böl. Boyutsuz bir şeyi nasıl bölüyorsun? Saçma sapan bir şey olmuş oluyor yani. Tabii bu kelamcılara eleştirilerin de hedefi haline geldi. Yani boyutsuz bir şey boyutsuz bir şeyle birleşirse boyutsuz bir şeyin ortaya çıkması lazım. Nasıl oluyor da boyutlu bir şey ortaya çıkıyor? Hem boyutsuz bir şey diğer bir atoma nasıl temas edecek? Boyutu yok. Kelamcılar bunları çözebilmek için terif arazını arkadaşlar dikkate aldılar. Yani telif arazı ee, tabii e, Ebu aşmel el ile birlikte özellikle Mütakaddim'in döneminde mütehayiz kavramını geliştirdiler. E, dediler ki atomun bir miktarı var, bir hacmi var. O hacim sayesinde bir cisme bir atom daha eklediğinize o cisim daha büyük oluyor. Evet. Yani hatta ağırlığı olduğunda iddia ettiler. Zayi ağırlığı olduğunda iddia ettiler atomunun. Çok küçük. Enteresan tarafı bunlar yani o kelamcılar da atomun boyutu olduğunu kabul etmediler yani. Boyutlar dediler ancak e, iki atom araya gelirse oluşuyor dediler. Boyutların. Tabi Zanani arkadaşlar bunu detaylı bir şekilde tahlil ediyor. Bizim ya bundan sonraki ya ondan sonra. Yani üçüncü dersimiz belki onunla ilgili olacak. Biz de onu elhamdülillah tercüme ettik. Alnur Zanani'nin The Physical Theory of Kelam kitabını. Yani kelam atomculuğunu özellikle kavramsal yönden yine ontolojik bağlamları da dikkate alarak Ele alan şimdiye kadar yazılmış en iyi kitap yani. Hala o kitap aşılmadı yani. Hatta öyle diyebilirim ki o kitabın bir bölümüne bile yaklaşan yok yani. İnanılmaz bir kitap gerçekten. Onun Türkçe'ye kazandırılması tabii klasik yayınlarına da çok teşekkür etmek gerekiyor. bize motive ettiler sürekli tercüme etmemiz konusunda. O kitap e, bu dünyanın raflarda yerini alacak arkadaşlar. Yani alır almaz okursanız e, oldukça e, faydalı olacağına ben inanıyorum. Özellikle kelam atomculuğunun anlaşılmasında. Belki şöyle bir soruyu e, kaçırdık arkadaşlar. Yani e, sizce niçin kelamcılar şeyi kabul etmemiş olabilir? Mesela aslında kindlinin çözümü güzel gözüküyordu. Yani bir şey, bir küçüklük daha küçük olabilme potansiyelini içinde taşıyor veya bir evren sonsuza kadar daha büyük olabilme potansiyelini içinde taşıyor ve bunun bir sınırı yok. Yani ama bir fil hep sonlu. Ama diğer taraftan da Allah Teala daha büyük yapabilir. Yani. Evrenin mevcut bir konumu var. iki kat daha büyük, üç kat daha büyük, yüz trilyon bin kat daha büyük. Ki evrenimiz korkunç büyük arkadaşlar biliyorsunuz şu an yani. Ondan daha büyük olur muydu? Olurdu. Ee, allah Teala dileseydi evreni daha büyük hale getirebilirdi. En küçük parça içinde bunu kullanabiliriz. Niçin kelamcılar kabul etmiyorlar arkadaşlar bunu? Sizce? Yani bir cisim Niçin sonsuza kadar taşınabilme potansiyeline sahip olmasın yani? Acaba kelamcılar bunu niye reddediyorlar? Aslında baksanız allah Teala'nın kudretine daha fazla yer açıyor bir bakıma yani. Çünkü atomculuk bir kudret sınırlaması problemiyle karşılaştığı iddiasında bulunmuş ki her ne kadar kelamcılar boyutsuzluk özelliğiyle böyle bir şeyi ortadan kaldırıyorlar. Ee, bir fikri olan var mıdır arkadaşlar ne dersiniz niye mesela kelamızlar buna karşı çıkmış ısrarla chat kısmına yazan var hocam. efendim chat kısmına yazan var ha bir bakalım tensensür güzel bir cevap evet Şimdi aslında güzel arkadaşlar cevaplar. Yani e, sonsuz parçalardan oluştuğu görüşüne kelamcılar böyle bir şey yaratılması da diye cevap veriyorlar. Mesela Nazlam'ı cüveni bu şekilde eleştiriyor. Diyor ki hem evren sonsuz parçaların bir araya gelmesiyle oluştu diyorsun. Hem de allah Teala bu sonsuz parçaları ne zaman yaratmayı bitirecek yani. Sonsuzu yaratmak mümkün değil. Ama burada dikkat ederseniz bir fiil sonlu arkadaşlar. İslam filozoflarının da iddia ettiği ya da kindinin de iddia ettiği bu. Yani e, Fatma Hakkaya şimdi zaten diyorlar ki bir fiil sonlu. O konuda bir sıkıntımız yok. Yani bir fiil sonlu bir küçüklükte. Evreni ne kadar daha büyütürsen büyüt, hep sonuç bir fiil sonlu. Ve o daha büyüğünde ne yapma potansiyeline sahip içinde barındırıyor. Şimdi sıkıntı arkadaşlar şurada evrenin daha büyük olması veya o atomun daha küçük olması şöyle deselerdi kabul ederdik kelamcılar. allah Teala evreni yok ediyor. Yeni baştan ne yapıyor? Çok daha büyük bir evren yaratıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Sonsuz. Sıkıntı arkadaşlar evrenin kendine kendisine sonsuz bir potansiyel veriyorsunuz. Yani o maddenin kendisine sonsuza kadar bölünebilme potansiyeli veriyorsunuz ki bu artık tanrısal bir şey haline geliyor yani. Bu ne velen bir şeymiş. Sonsuz bir potansiyeli içinde taşıyor. İşte kelamcılar buna karşı çıkıyor arkadaşlar. Bunu tevhid ilkesini zedeleyen bir şey olarak görüyorlar. Şimdi e, o halde arkadaşlar aslında kelam atomculuğunu biz ne yaptık? Cisim cevher araz e, da biliyorsunuz bu ikinci nitelikleri izah, izah etmek için kullanır e, kelamcılar. Arazların varlığı mesela kelamda nasıl e, ispat edilir? Bir cisim düşün o cisim e, sükun halindeyken hareket haline dönüşüyor. E, o cisim var olduğu halde hareketli değil ise eğer, e, o halde hareket onun zatî bir niteliği değil. Zatî bir niteliği olsaydı onun hep hareket halinde olması gerekirdi. O halde hareket ve sükun, e, madem bunlar değişebiliyorlar, zatî nitelikler değil. Çünkü zatî nitelik o cisim var olduğu sürece, Zatının gerektirmesi sebebiyle o niteliğin hep olması gerekir. Yani mesela antik Yunanlılar hareketli atomların zati niteliği olduğunu iddia etmişler ki e, böylelikle atomlar hep hareket halinde. Hiçbir zaman durmuyor. Niye? Çünkü zatı onu gerektiriyor yani. Ama kelamda bir cismin sükunun da gözlemlenmesi sükun ve hareketin zatı nitelik olmadığını Gösteriyor. Peki bu aynı zamanda nedir? Bir arazdır ve hadistir. Nasıl hadistir? Çünkü hareket var olduğunda ondaki sükun manası yok olur. Sükun var olduğunda hareket manası yok olur. Bunu renklerde uygulayabiliriz. Diğer niteliklerde uygulayabiliriz. Mesela e, siyah var olduğu zaman beyaz yok olur. Saçlarımız siyakken beyazlaşırsa orada siyahlık yok olur. Artık beyazlık o saçlar taşımaya başlamış olur. Bu da aslında siyahlığın ve beyazlığın hadis olduğunu gösteriyor. Yani o cisim ne yapıyor arkadaşlar? Bir şeyi taşıyor yani. Ve hadis anlamlardan uzak kalamıyor yani bu hadis arazlardan. Buradan yola çıkıp kelamıcılar huduslarını ortaya koyuyorlar biliyorsunuz. Madem bu cisimler hep e, hadis nitelikler taşıyorlar, arazları taşıyorlar ve bu hadis niteliklerden hiç yoksun kalamıyorlar. E, cisimleri a, tabi cevherden oluşturuyor ve özellikle alem cevher ve arazlardan oluşuyorsa cevherler bu hadis niteliklerden ayrı kalamıyorlarsa arazlardan arazlar hadisse o halde topyeliklerin de kendisinin cevher ve arazlardan oluşan hadis olması gerekir. E, bunu hücudsel olarak e, kabul ediyorlar tabii e, arazlar konusunda atomculuğu ilgilendiren nokta arazların da atomik yapıda olması bunu e, kelamcılar açık açık söylüyorlar yani nasıl ki cevheri fert daha küçüğe bölünemiyorsa e, bir arazla ne yapmaz bölmeye konu olmaz ya da bir araz iki cevhere birden hulul etmez tek tek cevherlerde bulunur e, dolayısıyla e, arazlar da atomik yapıdadır. E, tabii bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Kelamda aslında atomculuğun sadece cüzellezi ilayete cezadan ibaret kalmadığını gösteriyor arkadaşlar. Mesela asabil Araz vardır. dirar bin Amr, Hafsel Ter, Hüseyin bin Neccar. E, onlar da mesela atomcudurlar arkadaşlar. Onlarda da cüzellezi ilayete ceza kavramı vardır. Dolayısıyla bizim e, kelam atomculuğunu sadece cevherden ibaret e, gören yaklaşımı artık bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kelamda atomculuk evrensel bir prensip. Süreksizlik prensibi. E, buna göre sadece cevherler değil, arazlar, hatta uzay, hatta zaman, hatta Mesela arazlar iki zaman süresince varlıklarını devam ettiremezler. Onların varoluşları da atomik yapıdadır yani. Zamansal açıdan. Daha bunu tartışmış kelamız var. Bir araz niye devamını sağlayamaz? Çünkü e, bir araz diğer bir arazı taşımaz. E hocam biz nereden biliyoruz? Bir araz bir arazı taşımaz. İstiyorsanız deneyin arkadaşlar. Bakalım taşıtırabilecek miyiz yani? Mesela hayat Hayat bir arazidir, değil mi? Peki nerede hayat? Kendi başına havada böyle havada biraz hayat yüzer mi yani? Markete gidip biraz hayat alabilir miyiz ya da? Nerede yani? Ne bulacağız? Mutlaka bir canlı bulacağız, bir insan bulacağız, bir hayvan bulacağız, bir bitki bulacağız. Hayat onu ne yapacak? Taşıyacak. Yoksa hayat bir arazidir. Kendi başına ne yapamaz? Daim olamaz. Mesela hareket bir hareketli düşünmeden hareket arazı kendi başına var olabilir mi? Olamaz. Mesela şefkat kelamlara göre bir arazdır. Nerede şefkat mesela? Ağaçta mı? Uzayda mı? Ayda mı? Taşta mı? Veya şefkat kendisi böyle o mana tek başına var olabilir mi? Hiçbir yere, hiçbir şeyde kaim olmaksızın ne yapacağız? Mutlaka bir anne bulacağız. O anne ne yapacak? Şefkati taşıyacak yani. O nedenle arazlar kendi başlarına kaim olamıyorlar. Cevher kavramının ortaya çıkmasını sağlayan da o yani. Bir taşıyıcı istiyor arazi Bir madde istiyor. Yani kelamda e, biraz materyalist kabul edilir kelamcılar. E, çünkü maddi, atomculuk en nihayetinde e, materyalist bir geçmişi vardır ama e, bu e, tasvir arazları düşünmeden yapılmış bir tavsiye. Çünkü arazlar e, manevi özellikleri de taşıyorlar. Mesela bilgi bir arazdır. Ama bu bilgi ne yapamaz? Tek başına var. Mutlaka ne olacak? Bir madde onu taşıyacak yani. E, bir insan onu ne yapacak? Taşıyacak. İnsanın kalbi ya da beyni. Kelami sistemde böyle. Şimdi tabii e, bayağı bir uzatıyoruz. Ben e, yavaş yavaş eee Toparlamak da istiyorum. En azından e, şu konuda e, bir net bir şekilde sonucu ortaya koymak istiyorum. Çünkü biz e, kelam atomculuğu araştırmasını yaptığımız zaman şunu arkadaşlar ortaya koyduk. Kelamcılara göre atomculuk evrensel bir prensip. Buna göre sadece madde veya enerji diyelim biz artık e, cisimler Atomik yapıda değil, aynı zamanda hareket, aynı zamanda uzay, aynı zamanda mekan. Evrendeki her şey atomik yapıda. Dolayısıyla kelam atomculuğu neyi öngörüyor arkadaşlar? Bir her şeyin teorisini öngörüyor. Tabii bu bağlamda bilimsel atomculuğun ortaya çıkmasının hali bir serüveni var. Bunları siz inşallah okursunuz. Mesela şeyi okumanızı tavsiye ediyorum. Bu Avrupa'da atomculuk nasıl ortaya çıktı? Çok böyle enteresan tartışmalar yapılmış. Bizim kelamcıların yaptığı gibi hatta bazı tartışmalar tıpkısının aynısı. Mesela Gassendi Batı'nın Ebu Hüzeyli tabiri caizse yani atomculuğu Hristiyanlığın yaratılış teorisiyle uzlaştıran kişi tabii bu noktada Descartes Gassendi'nin en büyük eleştirmeni Descartes nasıl eleştiriyor tıpkı işte Nazlam'ın yaptığı gibi Gassendi'yi Tanrı'nın bile parçalayamayacağı bir parçacık icat etmekle süslüyor enteresandır Gassendi de bir rahiptir arkadaşlar ama ne yapmış yaratılış teorisiyle uzlaştırmış e, tabii atomculuğun ortaya çıkması aristoculuğun gözden düşmesine de e, bağlı. Aristo'nun özellikle hareket teorisinin e, gözden düşmesi yine e, yanma teorisi ortaya çıkan yine e, modern e, kimyanın ortaya çıkmasıyla dört element teorisinin çökmesi mesela Aristo'da e, toprak Su, hava, ateş. Bunlar dört elementtir arkadaşlar. Tamam bunların altında heyyla suret yatar ama e, bunlar e, asla birbirlerine dönüşmezler. Yani toprağı ne kadar bölerseniz bölün hep topraktır. Suyu ne kadar bölerseniz bölün hep sudur. Bunlar temel elementler. E, ne yaptı? Lovesier ondan sonra yine ee John Dalton da arkadaşlar çok önemli bir isim o dönemde. Daha başka kimyacılar aslında e, suyun e, tek bir elementten oluşmadığını, oksijen ve hidrojenden oluştuğunu ortaya koydular. E, daha birçok böyle toprağın farklı elementlerden oluştuğunu ortaya koyunca Aristo'nun kimyası da ne yaptı? E, gözden düştü. Sonrasında arkadaşlar 20. yüzyıl fiziğini ele aldık. Bu noktada özellikle kimyanın atom görüşü tabii kimyasal olarak atomlar hala parçalanamaz. Yani ne yapamazsınız? bir Altın atomunu bölün, bölün, bölün, bölün. Yani kimyasal olarak ne yapamazsınız? Daha farklı bir noktaya ulaşamazsınız. Ancak nükleer reaksiyonla bir atomu e, parçayabilirsiniz. E, özellikle Rutherford'un e, işte diğer e, fizikçilerin yapmış olduğu çalışmalar e, atomun e, kimyada bölünmez adledilen atomların aslında bir takım daha dahili bileşenlerden oluştuğunu bize ortaya koydu. Mesela elektronun keşfi ondan sonra çekirdeğin keşfi, çekirdek e, protonlardan, nötronlardan oluşması, ondan sonra kuantum fiziğinin ortaya çıkması, o nasıl oluyor da e, çekirdekte mesela hidrojen atomu söz konusu olduğunda o elektronlar çekirdeğin üzerine düşmeden e, belli bir ölçüde e, sabit kalabiliyorlar. E, i̇şte Bohr'un atom modeli ilk defa kuantum fiziğinin e, geliştirilmesiyle. Mesela orada e, tabii Max Planck'i de bizim zikretmemiz gerekiyor, kuantum fiziğinin asıl ruhunu oluşturan. O e, enerjinin e, öyle geçmişte iddia edildiği gibi süreklilik e, prensibine dayalı olarak e, yani sonsuza kadar bölünebilir şekilde e, emilip soğurulmadığını, yayılmadığını onun yerine parçacıklı bir yapıda daha küçüğe bölünemeyen adeta böyle Planck sabitinin katları şeklinde e, yayıldığını ortaya koydu ki burada kavramsal yönden çok böyle e, kelam e, atomculuğuyla benzeşmeler söz konusudur. Mesela tam sayılı olması elektron 7 level'da bulunur mesela e, işte çekirdek üzerinde Bunlar tam sayılıdır. Bir level'dan diğer level'a e, geçerken elektron aradaki mesafeyi kat etmez mesela. Sıçrar. E, bu e, adeta Aristo'nun iddia ettiği bir şey. Yani adeta varlık yok olmayla nasıl oluyor da aradaki mesafe kat edilmeden bir level değişikliğine söz konusu oluyor. E, tabii bunların sonrasında arkadaşlar Standart model günümüzün özellikle madde ve maddenin içerisindeki etkileşimler, kuvvetler dediğimiz bizim şu an izah eden bir model kuantum mekaniği özellikle standart modele arkadaşlar parçacık fiziğinin standart modeline dayanır. Burada ne ortaya konulur işte? Fermiyonlar var, bunlar madde parçacıkları, bozonlar var. Ondan sonra bu e, kuvvetleri e, iletilmesini sağlayan. E, ondan sonra mesela elektromanyetik kuvvet var. E, zayıf kuvvet var, güçlü çekirdek kuvveti var. Ondan sonra e, tabii bu kuvvetler arkadaşlar enteresanlar. Mesela... Ee, biz çok böyle lisedeyken yapardık böyle e, kimya derslerinde falan. Mesela bir tarağa ne yapıyoruz? Saçımıza sürüyoruz, sürüyoruz, sürüyoruz, sürüyoruz e, tarağa. Sonra yere küçük böyle kağıt parçaları bırakıyoruz. O tarak ne yapıyor? O oluşturduğumuz elektromanyetik kuvvet. O kağıt parçalarını tarağa ne yapıyor? Havaya kaldırıyor mesela. İşte bakın orada ne yapıyor? Mesela elektromanyetik kuvvet çok kısa, kısa bir zamanda oluşturduğunuz elektromanyetik kuvvet koskoca dünyanın çekim kuvvetini yeniyor mesela. Graviteyi yeniyor, kütle çekim kuvvetini yeniyor. Yani böyle düşünün ki çekirdeğe ulaştığınızda kuarkların bu protonların ve nötronların çok daha güçlü bir kuvvetle bir arada durduğunu görüyorsunuz. Ee, mesela onları serbest bıraktığınız zaman zaten o kuvveti açığa çıkardığınız zaman e, atom bombasındaki gibi bir sonuca ulaşıyorsunuz. Yani muazzam derecede kuvvetler açığa çıkıyor. Ki e, günümüzde arkadaşlar kuantum fiziği gerçekten e, tam bir elektromanyetik devrimi yapmıştır ki şu anda dünya ekonomisinin dörtte üçü arkadaşlar kuantum fiziğine dayanıyor bir şekilde. Bakın şu an dünyayı da zaten o kuantum fiziğini etkili bir şekilde kullanabilen devletler yönetiyor. İşte bu Apple'lar, Microsoft'lar, ondan sonra Intel'ler, Samsung'lar. Şu an dünyada ilk yüze giren çoğu şirket arkadaşlar hep kuantum fiziğine dayalı şirketlerdir bu bağlamda. Şimdi peki tezimizle karşılaştırmaya da yaklaşıyoruz aslında bu esnada. Bu kuvvetleri tek bir formülasyon adı altında toplama çalışmaları var arkadaşlar. Şimdi ve burada biz modern kozmolojinin aslında günümüze geldiğimizde bütüncül bir evren resmine sahip olmadığını görüyoruz. Çünkü burada madde ve maddenin atom altı etkileşimlerini inceleyen kuvvetler kuantum mekaniğini esas alıyor, süreksizliği esas alıyor, indeterminizmi esas alıyor. Ama gel gelelim kütle çekim kuvvetini formüle eden Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı ki bu da arkadaşlar uzay ve zamanı tasvir eder formüle eder. Albert Einstein'in genel görevlik kuramıdır arkadaşlar bu. Bu kurama baktığımız zaman ise arkadaşlar sürekliliği esas alıyor. Şimdi kelami atomucuduk açısından karşılaştırması kuantum fiziği diyor ki madde daha küçüğe bölünemez artık. yani Daha böyle temel yapı taşlarından ibarettir. Tüm enerji bile arkadaşlar bırakın madde enerji bile Plank sabitinin katları şeklindedir, kesintilidir yani kesiklidir, diskretdir, süreksizdir ki kelam atomculuğuyla aynı ruhu paylaşıyor. Ama diğer taraftan uzay-zamanı düşündüğümüz zaman yani genel gürellik kuramını bu ise arkadaşlar anti atomcu, sürekliliğe dayalı olarak çalışıyor, sonsuza kadar bölünebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Uzay zamanı. Şimdi arkadaşlar, Meymundes'in, Aristo'nun ve Kelamcıların iddiası neydi? Ne iddia etmişlerdi onlar? Eğer madde süreksiz bir yapıdaysa, uzay zamanda nasıl olmalı? Süreksiz bir yapıda olmalı. Madde eğer daha küçüğe bölülemeyen parçalardan oluşuyorsa, yani atomcu bir şekilde, uzay zaman da atomik yapıda olmalı. Ama şimdi günümüze bakıyoruz, maddeyi izah eden, maddenin davranışlarını izah eden kuantum fiziği süreksizliği esas alıyor. Tıpkı kelam atomculuğu gibi. Ama gel gelelim, uzay zaman sürekliliği esas alıyor. Kelama zıt bir şekilde. Halbuki nasıl olması lazım? Arison'un da iddia ettiği bunların hepsinin süreksiz olması lazım. Ya da hepsinin sürekli olması lazım. Şimdi e, bunu gördüğümüz zaman biz hayli bir şaşkınlıkla karşılaştık. Çünkü günümüz kozmolojisinde bu problem en büyük problem arkadaşlar. Şu an fizikçilerin çözmeye çalıştığı en önemli problem genel görevlilik kuramıyla kuantum mekaniğinin uyumu nasıl sağlanacak? Yani bir başka değişse gravity uzay ve zaman açıklıyor. Kuantum gravity nasıl olacak? Yani e, nasıl ki elektromanyetik kuvvet kuantum fiziğiyle uyumlu hale getirildi. Bu bağlamda da Genel görelilik kuramı nasıl olacak da ile uyumlu da getiriyor. Ne yapayım oğlum? <gülüyor> Çocuk kediye getirdi. Al oğlum göster. Hadi bakalım diyorum. Bura, kedi üzerinde bir test yapsaydık hocam? Efendim? Kedi üzerinde bir test yapsaydık. <gülüyor> yani bu kedi 500 lir arkadaşlar o kedi kucağımıza almışken kuantum fiziği Kördünger'in kesini tartışabilirdik aslında yani. Biliyorsunuz kuantum fiziğinde çok önemli bir tartışma konusudur. Yani e, e, kedi hem ölüdür hem diridir. Nasıl oluyor yani? Superposition denilen bir fenomen var. bu Bizim kedi üzerinden olabilirdik artık. Evet, şimdi arkadaşlar. Demek ki fiziğinin en önemli problemlerinden birisi Çözülmeye çalışan, bunu arkadaşlar Google'a bile yazarak görebilirsiniz. Şu anki en önemli tartışma konusu yani, fizikçilerin var uzlaşmacılığı, kuantum fiziğiyle ki madde ve yapı taşlarını inceliyor kuantum fiziği, süreksizliği esas alan atomculuğu gibi. Sonluza kadar bölemezsiniz. Zaten Max Planck'in kuanta kavramını geliştirmesinin sebebi. Mor ötesi, felaket denilen bir olay. Sonsuzluk sonucunu veriyor. Sonsuzluğu nasıl önüne geçebilirsiniz? Yani çünkü sonsuzluk ölçülen fizikçilerin sonsuzlukla karşılaşması demek. Bak hata yapıyorsun. Formülünü değiştir mi? Şimdi fiziği böyle ki çok önemli başarılar sağladı. Ama gel gelelim genel görelilik kuramının yani uzay zamana baktığınız zamansa o diyor ve uzay sonsuza kadar bölünebilir. Tabii e, böyle olduğu zaman ta Aston'un işaret, işaret ettiği ve Maimonides'in işaret ettiği bir problem oluyoruz. Peki çözüm nedir? Şimdi fizikçilerin çoğunluğu çözümün kaynağının genel görevlik kuramının yani genel görelilik kuramının sonsuza kadar bölünmeye esas alan e, bu iddiasının doğru olmadığını, dolayısıyla bu kuramın kuantum ile uyumlu hale getirilmesini, yani unified teori dedikleri, birleşik kuram dedikleri kuantum e, gravity çatısı altında, e, uzay zamanında işte 10 üzeri eksi 35 metre ya da 10 üzeri eksi 45 saniye birimlerden, kesintili bir yapıda olması gerektiğinin ancak kabul edildiği takdirde e, uzlaşmanın sağlanabileceğini iddia ediyorlar ki arkadaşlar bu da işte bizim helamızların geçmişte iddia ettikleri sadece madde değil uzay zamanda süreksiz yapıdadır dolayısıyla atomculuk evrendeki tümünü etkileyen bütün olarak evreni etkileyen e, genel bir prensiptir formülünü ancak böyle bir çözümle e, günümüz kuantum fiziğinin de işte diğer e, genel görelilik kuramını uzlaştırmaya çalışan fizikçilerin de e, çoğunun kabul ettiği bu mesela süper kuramı var, günümüzde döngüsel kuantum kuramı var. Bunlar da neye esas alıyorlar? Uzay ve zamanın parçacıklı yapıda olması gerektiğini e, savunuyorlar. Bu ise kelamızların geçmişte savunduğu evren modelinin günümüzde de geçerli olacağını e, ortaya koyuyor. Tabi bunun ilgilendiren tarafı teolojik sonuçları. Çünkü biz günümüzde ilk e, atılış teorisine sahibiz. Big Bang teorisi bize bunu sağlıyor. Evrenin 13.7 milyar yıl önce sonradan ortaya koyuyor yani e, evrenin. Ama biz neye sahip değiliz? Kelamcıların asıl iddiası neydi? Şu anda da yaratma var. Tecedüdü emsal dedikleri. Yani ben diyelim ki ne yapıyorum arkadaşlar? E, bu mouse'u tutuyorum. Baksanıza arkadaşlar benim parmaklarım bu mouse'u tutuyor. Bakın kelamcıların kafası nasıl çalışıyor bu yaratma teorisi. Kelamcı diyecektir ki sana, tamam parmaklarınla sen bunu tuttuğunu söylüyorsun ama parmaklarının ucundaki işte parmaklarındaki kaslar, kaslardaki hücreler, hücrelerdeki moleküller, moleküllerdeki bunlar, atomlar, atomlar, elektronlar. Sen bu tutmanın maliyetini biliyor musun yani? Bu tutmanın dayandığı temelleri biliyor musun yani, bu tutmanın? İnanılmaz bir maliyeti var bu tutmanın. Mesela şu an atomların yapısı, elektronların yapısı farklı olsaydı biz böyle tutabiliyoruz. Tutamazdık. O halde sen bunu nasıl sen tuttuğunu iddia ediyorsun yani. Hiçbir haberin yok. Gelahmızan da yaklaşımı böyle arkadaşlar. Şimdi bu e, kuantum e, çekim kuramları bunun öngördüğü hususlar o maddeyi böl, böl, böl, böl, böl, böl, böl, böldüğünüz zaman zamanın da süreksiz yapıda olması. Zaman var, zaman yok. Zaman var, zaman yok. E peki zaman olmadığında ne olur arkadaşlar? Hiçbir şey olmuyor. Uzay zaman dokusu yani her şey uzay vaziyazı içerisinde gerçekleşir. Uzay zaman yoksa madde de yoktur. Şimdi bu televizyonu mesela biz ne yapıyoruz? Bilgisayarı izliyoruz değil mi arkadaşlar? Bilgisayar ekranının 60 defa yanıp söndüğünü biliyoruzdur. Ama bizim gözümüz ne yapıyor onu? Sürekli bir şekilde yandığını zannediyor ekranın. Halbuki e, kuantum fiziğinin olduğu her yerde süreksizlik vardı. An, Samsung geçen bir monitör e, tanıtıyordu oyuncular için. 300 Hz, bir ekrandan bakıyorum, 160 Hz, bir saniyede 160 defa yanıp sönüyor ekran. Bizim çocuk aldırdı bunu, yani oyunu rahat oynaması için. 60 Hz olursa, göz rahatsızlık duyuyor. Ama 160 defa ekran tazeniyor. Şimdi, neyi gösteriyor arkadaşlar? Maddenin derinliklerinde böyle evrenin bir tazeleme frekansı olduğunu gösteriyor. Var oluyor yok oluyor, var oluyor yok oluyor, var oluyor yok oluyor. Ve dolayısıyla bu teori sağlıyor. allah Teala'nın evrenle ilgisinin sadece geçmişteki tek bir zamanda değil, şu anda da devam ettiğini sağlıyor yani. Hatta İmam Eşari ne der? Yine İmam Matud'u da bu görüştedir arkadaşlar. Ee, İmam Matur'de der ki yani arazların bekası kabul edilirse allah Teala evrenin bağlantısı kopar der. Nasıl olsa yarattı yani artık karışmıyor işin içerisinde deizm ortaya çıkıyor. Ama böyle olduğu zaman e, mesela elim şu elimin parmağının ucundaki bu allah Teala biliyor mu? Nasıl bilmez? Şu anda onu yaratıyor zaten yani Nasıl bilmez? Bakın tamamen her şey değişiyor, öyle olduğu zaman. Ee, tabii e, güzel tarafa arkadaşlar bu e, tezin e, sonucu olarak her ne kadar spekülatif olsa da, bak, e, Birleşik kuramların, kuantum e, gravitenin e, henüz ispatlanamadı yani uzay-zamanın da kesintili parçacıklı yapıda olduğu. Henüz ispatlanılamadı ama ispat edildiği takdirde bunun kelamcıların sürekli yeniden yaratma teorisinde imaden çok önemli teolojik sonuçlar olur ki, biz nasıl olsa şu an Big Bang teorisi hayli güçlendirdi. Bakın kelam kozmolojik argümanı var. Değil mi? E, günümüzde William Lane Craig ne yaptı? Big Bang teorisiyle ilişkilendirerek, ee, evrenin e, Big Bang'den itibaren başlayan bir başlangıcı olduğunu ortaya koydu ve buna kelam kozmolojik argüman dedi. Bizim bu tezimizden oluyor böylelikle ilk yaratılışta değil de şu anda da evrenin yaratılmakta olduğunu ortaya koymuş oluyor. Yani İmam Eşar'ın söylediği gibi Allah-u Teala evreni yok etmek isterse İfne demesi gerekmez. Çünkü yokluk bir fiil gerektirmez. Yaratmayı kesmeyip yaratmayı kesmeyen ne olur? Bizler varlığımızı zaten bir sonraki ana aktaramayız. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Ee, sorularımız varsa sorabiliriz inşallah. Biraz lafı uzattık. Size de çok e, soru sorma fırsatı vermeyecek gibi olacağız ama en azından e, kitabı bütünlük içerisinde e, ortaya koyduğumuzu e, düşünüyorum. Yani inşallah verimli olmuştur sınavınızdan da. Şey, Abdullah hocam sesiniz gelmiyor. Hocam teşekkürler çok istifadeli oldu. Ee, arkadaşlar tükete yazdılar ama e, mikrofon açıp direkt soru sorabilirler. İsteyen arkadaşlar e, mikrofon açıp soru sorabilir. Şifaya bir şekilde sorabiliriz sorular arkadaşlar. Evet istiyorsanız Hocam, ben şöyle sorulara benim bakayım. E, Çeteyazmıştım aslında ama atomların bir araya gelmesinde e, ve cismi oluşturmasında belirli bir ilke var mı? Yani neye dayanarak atomlar bir araya? E, ediyorlar şey ve farklı cisimleri meydana geçiyorlar. Evet. Tabii atomları bir araya gelmesini e, kelamcılar tehlif arazıyla açıkladılar. Atomlar ancak temas ederek bir araya gelebiliyor. E, ya da birbirlerine yakınlaşıyorlar ama tam temas sağlanmadığı zaman tehlif demiyorlar. Bunlara kelamcılar. E, tabii Terif arazına ihtiyaç duymalarının sebebi, öyle antik atomcuların ki gibi atomların şekli olmaması, kelam atomculuğunda. Yani antik atomların kimisi çengelliydi, kimisi sivriydi, kimisi yuvarlaktı. Ama kelam atomları herhangi bir şekli yok. Ondan sonra, mütehahiz özelliğinden sonra da her ne kadar şekil nispet edilse de terif denilen araz, yani birleşme Tabi burada arkadaşlar araz ne bizim onu anlamamız gerekiyor. Yani mesela elimde bir çay kaşığı var. Bu çay kaşığını ben şu an tutuyorum değil mi? Bu duruyor değil mi burada? Mehmet Hoca diyelim ki elimde çay kaşığı tutuyor. Çay kaşığı duruyor. Şimdi bakın ne yaptım ben? Şimdi hareket ettirdim. Hareket ettiriyorum. Şimdi kelamlara göre çay kaşığı durarken de Hareket ederken de bir mana taşıyor. Hareket ederken hareket manası taşıyor. Durar, durar durmak, sükun manası taşıyor. Bunlar gerçekten ontolojik varlı olan halbuki çay kaşığı çay kaşığı arkadaştır. Ne değişti ki bundan? Ama desem ki ben hiçbir şey yok. Peki benim zihnim bunu nasıl? Bu farklılığı algılayabiliyor, ayırt ediliyor. Hareketliyken sükûnü nasıl ayırt edebiliyor? Hareket ve sükûn bizim zihnimizde farklı anlamak karşılık geliyorsa burada ne vardır? Demek ki bu çay kaşığı hareket ve sükûn manalarını taşıyor farklı zamanlarda. Zatı gereği hareket halinde olsaydı ben bunu hiç tuttuğum var. Çünkü onun zatı hep hareket etmeyi gerektirdi. Benim zatım konuşmayı gerektirseydi ne olur? Hep konuşurdum yani. Hiç susmazdım zatım var olduğu İşte burada da şimdi iki tane elim var. Aynen. Ellerimi ben ne yaptım? Ayırdım. Birleştirdim. Birleştirdiğim zaman burada bir tehlif manası var. Yoksa ben bakın ayırdım. Bu nasıl ayırdım? Bu, bu durumda resmen bir anlam taşıyor yani. Bir mana taşıyor elim. Bak ne yaptı başka bir mana taşıyor. Kelamcılar buna telif diyorlar. Tabii renk, bilgi, konuşma, işime açık her şey kelamcılara göre mana ve bunları doğrudan Allah Teala yaratıyor. Muhteşem bir kısım arazların kullar tarafından da yaratabileceğini iddia etse de Eşariye kulların herhangi bir ar arasını iddia ediyor. Mesela benim şu an konuşmam bir araz. Bak konuşmayı durdurdum. <gülüyor> Konuşmaya başladım. Benim konuşmam bir arazım yani. Kim yaratıyor onu allah Teala yaratıyor. Hocam sen konuşuyorsun. Nasıl olur Allah Teala yaratır? Biraz önce verdiğim örnek gibi arkadaşlar. Ben dilimde boğazımda atomik ölçekte neler olup bittiğini biliyor muyum? Muazzam bir maliyeti var bu konuşmanın yani hep anlatılır. Şu anda da yok zannedersem. Bir arkadaşlar bir yumurtayı kırmadan henüz tutturamıyor insanlar. Ya gevşek bırakıyor, düşürüyor, tutuyor, kırıyor yani yumurtayı. Yani. Dolayısıyla e, kelamcılara göre ölçekteki insanın e, temeli şu andaki hareketlerin kaynağı. Allah-u Teala ta böyle atom ölçekte yaratıcıdır yani. Ee, kelamcılara göre yaratmayı gözlemlemek istiyorsanız maddenin derine gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama İslam felsefesi de farklıdır. İslam felsefesinde südür teorisi alem dıştan içe doğru bir yaratma gerçekleşir. Alem küre şeklindedir, sonludur. En dıştan merkeze doğru bir yaratma gerçekleşir. Ee, kelamdaysa yaratmayı görmek için maddenin derinliklerine gideceksiniz. O şekilde. Hocam bir soru sorabilir miyim? Geç oldu ama. Buyurun buyurun. Ee, cevher ile ilgili olacak sorum. Biz hep cevheri araza yani araz da düşünebiliyoruz aslında. Çünkü cevherde aynı şekilde arassız var olamıyor diye bir düşüncemiz var. Ee, o cevheri kafamda tam oturtamam ama sebep oluyor. Bir de şey soracağım. Bu cevherin önceliği e, hani daha bir öncelik atfediyoruz. ediyoruz. Zamansal mıdır? Ontolojik bir öncelik olabilir mi? Onu merak ediyorum. Tabi Hudus Selin'in e, en böyle önemli iddiası hadis arazlardan önce olamazlar. Hatırlamışsınızdır değil mi? Yani cevherler hadisleri önceleyemezler. Yani bu ne anlama geliyor? Ee, cevherin zamansal açıdan bir önceliği ama elbette ki ontolojik bakımdan bir önceliği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü taşıyıcı yani mahal. Mahal. Yani ama diğer bu cevher ne yapamıyor? Bir araz olmaksızın da var olamıyor. Kelamcıların çoğunun iddiasına göre Yine kelamızların çoğunun iddiasına göre de haraz bir mahal olmaksızın var olamıyor. Gerçi mutezile bunu e, fene arazı konusunda ihlal etmiştir. Yine allah Teala'nın iradesi olduğunu iddia ediyor mutezile biliyorsunuz. Ebu Huzeyl e, mahalsiz bir, bir irade yaratmak suretiyle allah Teala'nın irade ettiğini söylüyor. Yani dolayısıyla arazilerin bir mahlukların, bir taşınmaksızın, bir konu olmaksızın, yani ortada yüklem var ama konu yok. Biz bunu çok düşünemiyoruz. Yani aklımız, sağduyumuz bunu düşünemiyor. Yani nasıl olacak bir yüklem var ama ortada konu yok yani. Mantıksal bir çelişki oluşuyor. Veya işte eee diyelim ki bir renk arazı nasıl olacak veya hareket birleşme nasıl olacak, ayrışma nasıl olacak ortada birleşen yok, ayrışan yok yani dolayısıyla bizim sağduyumuz ne yapmıyor arazların kendi başlarına var olamayacağını ancak cevherlerde bunların var olabileceğini söylüyor işte bu cevherlerin misyonu nedir taşıyıcı olmak Kelamızlar buna mütehayiz der, yani yer işgal eder bir cevher var olduğunda. Ee, yani boşlukta bir yeri dolduruyor yani. Ee, ve bunun sayesinde ne yapıyor? Arazları taşıyor. Peki cevher nasıl oluyor da arazsız var olamıyor? Çünkü cevheri biz hareket ya da sükun halinde olmaksızın, birleşme ya da ayrışma halinde olmaksızın düşünemiyoruz yani cevheri. Ee, yine buna mesela Ehl-i Sünnet, diye ve Mu'tezile rengi de ilave etmiştir. Mesela rengi de taşıması gerektiğini savunmuşlardır. Ee, ama Mu'tezile ile Ehl-i Sünnet de hepsi ortak. Mesela biz bir şey düşünelim ki birleşme ya da ayrışma halinde olmasın, hareket ya da sükun halinde olmasın evrende. Düşünemiyoruz. Hareketle sükun, bunlar araz. Çünkü hareket var olduğunda sükun yok oluyor. Sükun var olduğunda hareket yok oluyor. Yine sıcaklık, soğukluk. Bir şey sıcak olduğunda soğukluk yok oluyor. Soğuk olduğunda sıcaklık yok oluyor. Her ne kadar bunlar farklı ama zihindeki anlamları bunu bizim dikkate almamız gerekiyor. Bunlar zıt nitelikler. Birisinin var olması, diğerinin yok olmasını gerekiyor. Ve bu nedenle Cevherle Hadisleri taşıyor. Hadislerden ayrı olamadıkları için de, hadislerden önce olamadıkları için de bunların da hadis olması gerekiyor. Hadislerden önce olsalardı, bunun ne olması gerekirdi arkadaşlar? Ee, cevhersiz bir arazi bizim düşünebilmemiz gerekirdi. Arasız bir cevheri ya da, pardon. Ama böyle düşünemiyoruz. Zihnimiz bunu götürmüyor yani. Ya hareket ya sükûn halinde olacak. E böyle bir varlık var mı ama diğer taraftan var. allah Teala ama allah Teala kadim bir varlık. Ama alem söz konusu olduğunda mutlaka e, belli bir mekanla, belli bir e, oluşla bu ekvan dedikleri ekvan-ı dedikleri kelamcıların mekansal bir oluşla hareket, sükûn, birleşme ayrışma gibi Mutlaka bu arazileri taşıması gerekiyor. Evet. Mehmet hocam. Buyurun hocam. E, zamanımız doldu zannedersem. Evet. Sonra Şimdi müsaadeniz olursa hocam. Buyurun buyurun ablo hocam. Atom teorisi. E, sürekli yaratmayla Allah'ın yaratmasını, Allah'ın kudretini, e, tasarrufu adını güçlendiriyor. Kelam açıdan, yaratma açısından, yaratmak için. Evet. E, meleklerle beraber düşündüğümüz anda, şimdi hayat e, arazidir dedik. E, Allah'ın yaratmayı kesmesi hayat arazının devam etmemesi için yeterli. Yani yokluk için yeterli. Bu açıdan hayatın zıttı ölüm açısından düşündüğümüz anda burada Azrail'i bu teoriye göre düşündüğümüz anda nasıl izah edeceğiz? Azrail'i görevini Tabii hocam burada e, e, şu var yani Allah Teala'nın yaratması bizim fiillerimizi e, Allah Teala yaratıyor. E, aslında meleklerin sadece insanların fiillerini değil meleklerin de fiillerini varo, var etme yönünden, süreklilik yönünden Allah Teala yaratıyor. Cever Arastu ölesi bunu söylüyor. Ama bunlar. Belli bir alete göre gerçekleşiyor. Mesela kelamdaki kesp teorisi veya işte e, bu bağlamda yine kulların fiilleri teorisi asıl failin özellikle el Sünnet kelamında allah Teala olduğunu söyler. Çünkü cevher ve arazları allah Teala yaratmaktadır. Kul ise e, ne olur? Kasip olur veya işte matullerin iddiaatlıysa gibi irade cüz'iyesini kullanır. Bir seçim yapar yani bununla. Ve allah Teala da ne yapar? O doğrultuda onu yaratır. Şimdi meleklerin fiilleri de allah Teala tarafından yaratılıyor. En temel düzlemde yani yoktan varlığa çıkarma söz konusu olduğunda ve bu varlığının devam ettirmesi söz konusu olduğunda bu nedenle nasıl ki diyelim ki birisi taşı fırlatıyor bu taş başka birisinin kafasına geliyor bu kafası onun işte kanıyor baksak bizim vesile olmamızla bu gerçekleşmiştir. Vesilecilik de zaten böyle söyler ama en temelde o benim o taşı fırlatırken o elimdeki atomik düzlemde o taşın gitmesi esnasında o taşın elektronları, protonları çarpma esnası, en temel düzende tüm bunlar allah Teala'nın yaratmayı sürdürmesiyle gerçekleşir. Yine Cebrail aleyhisselam vahiy getirir peygamberlere. Azrail aleyhisselam insanların canlarını alır. Nasıl ki ben bir taşı attığım zaman birisinin kafasını yarıyorsam, bunu gerçekten allah Teala yapıyorsa, o Cebrail aleyhisselamın da insanların canlarını alması en temelde allah Teala'nın her şeyi yaratmasıyla izah edilmektedir. Yani bunun kelami açıklaması bu şekilde. E Abdullah hocam en azından Cevel-Aras teorisini esas alanlara göre. Ama burada adete dikkat etmemiz gerekiyor. Adet. Yani adet teorisi. allah Teala'nın belli sistematik yaratması var. Yani her şey ona göre öngörülebilir bir şekilde Gerçekleşiyor. Sağ olun hocam. Arkadaşlar soru varsa alabiliriz Yoksa hocamızı çok yorduk. Neticede. Sağ olur. Hocam biz tezi anlatmakla yorulmayız. Yani e, sabaha kadar da konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, her şeyin bir sonu var malumunuz. Evet. Aynen. Evet. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum size böyle bir fırsatla tanıdığınız için. Bir sonraki dersimiz 3 hafta sonra Osman Demir Hoca'nın tercüme ettiği Pines'in İslami Atomculuk'tu zannedersem ismi. İnşallah o kitabı arkadaşlar okurlarsa detaylı bir şekilde tahlilini yaparız. Hatta gerekirse Osman Hoca'yı da davet edebiliriz. Ee, o da bizim e, çok yakın değerli bir arkadaşımız bakalım böyle gideceğiz 8-9 haftamız var Anur Zanani e, daha sonraki haftamızda sonra yeniden ben e, şeyi anlatacağım yani bunları e, sürprizlere hazır olun arkadaşlar yani sizin karşınıza Anur Zanani'yi bile çıkarabiliriz niye olmasın yani hem tercüme yaparız ondan, hem kitabı tanıtmış oluruz. Hem de bunu daha sonra YouTube'a ilan ederiz. E, Oku Okut Derneği de ne yapmış olur? E, buna vesile olmuş olur. İnşallah. İnşallah. Hocam, teşekkürler. Hocam ne zaman ne zaman belli mi acaba? Efendim? Tercümeniz tam olarak ne zaman yayınlanacak acaba? Hocam ben bugün konuştum. Evet hocam. E, matbaaya gittiği söylendi. Herhalde bugün yarın yani. Çok yakın. Eyvallah hocam. Teşekkürler. İnşallah. Ama o kitabı inşallah arkadaşlar çıkar çıkmaz okuyun çok muhteşem bir kitap yani. İnşallah. Evet hocam evet. çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza adına da. Çok verimli geçti, faydalı geçti. Üç hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle sağ olasınız. Osman hocamızı da davet ederiz inşallah. Beraber oluruz. İnşallah. Evet arkadaşlar herkese selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Haydi geceler. Haydi geceler.